18 kutucuğu 2 eşit kümeye ayırmak için hangi ifade kullanılabilir? Evet, ifadeyi 3 farklı şekilde yazarak bulunuz. ifadenin değerini bulunuz. Evet, önce üstteki kısmı yapalım. 18 kutumuz var ve bunu 2 eşit kümeye bölmek istiyoruz. Yani 18'i 2'ye bölmek istiyoruz. Evet, bunu yapabiliriz. Bunu 18 bölü 2 olarak yazabiliriz. Bu 18 bölü 2 demektir. Ya da bunu 18 bölü 2 şeklinde de yazabiliriz. Evet, ya da bu şekilde yazabiliriz. Hesaplamadan önce ifadenin değerini bulunuz diyor. Bunun ne anlama geldiğini bir düşünelim. 18 kutumuz var. Eşit 2 kümeye bölmek istiyoruz. Evet, 18 tane kutu çizelim şimdi. Evet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kutu, 10, 11, 12 kutu, evet bir düzine etti, az kaldı. 13, 14, 15, 16, 17, 18 tane kutumuz var, evet bunlar işte 18 tane kutumuz. Evet ve bunları 2 eşit gruba ayırmak istiyorum. Eğer eş sayıda 2 gruba ayırmak istersem, bakarak bunun ilk grup olduğunu söyleyebilirim. Evet, bu gruplardan biri bu olsun. Aşağıdakiler de başka bir grup olsun. Bunlar eşit gruplar. Peki, her grupta kaçar tane kutumuz var? Üstteki gruba bakalım. Evet, üstteki grupta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane kutumuz var. Peki alttaki grupta ne var? Kaç tane var? Bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane de altta var. 9'lu 2 gruba ayırdık. Yani 18 9'lu 2 gruba eşittir. Başka bir deyişle, 18 bölü 2 eşittir 9. Ya da başka bir söyleyişle, 18'de 2, 9 defa vardır. Yani 9 kere vardır.